Merkez ve Roygo merhaba arkadaşlar nasılsınız im sizim teşekkür ederim arkadaşlar 90 abone olduk 90 abone olmamızın şerefine doğru söylüyoruz ama süper hard mod özelliği gelmiş hadi arkadaşlar videomuza hemen başlayalım abone olup like atmayı unutmayın valla bir bir gün bin abone olayım be arada bir gün bir abone olayım hard mod hard mod oynayacağım hadi başlayalım. Arkadaşlar bunlar bizim tanıdık değil bu orada. Ya öylesine girdiğim tipler. Süper hard mod acaba ne merak ettim. O yüzden tek kişi oynamak istemiyorum. Korkuyorum biraz da. <gülüyor> ama biz sadece Allah'tan korkarız. Onun dışında kimseden korkmayız arkadaşlar. E birazdan götüm tutuşunca <gülüyor> göreceğiz ama neyse. Daha fazla böyle dorst videoları istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar Raf asker oyununu açacak. Eğer onunla oynayıp katılmak istiyorsanız açıklama kısmından Bu ne? Biz tabii aynı şeyleri alacağız. Miau miau miau. Meow miau miau miau miau. Meow miau miau. Oğlum bu AFK mı? Hah tamam. Burada arkadaşlar inşaat var. Ee... Arkadaşlar inşaat var bu arada. Yani ses geliyorsa kusura bakmayın. Allah belanı ya. Allah Ramazan ayında küfür etmeyi sevmiyor. Kesir Raşida Ra Ra Emruş falan gelecek. Merak Öyle biliyorum. Mus kayıyor muyuz? Hım. Hayır lan. Allah belan kim bu ne ya bu ne bu ne Allah Allah Beyler tekrardan deneyelim ilk defa oynuyorum çünkü hard mode'u bu sefer tek kişilik yapacağım biraz götüm tutuşacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar takipçilerim için bunu yaparım ya bisalam ya ben gelecektim. Hı. Bu da herkesin Ramazan e, ra, Ramazan Bayramı kutlu olsun ya da Ramazan'ın mübarek olsun işte. Yani eğer bunu <gülüyor> Ramazan Bayramını izliyorsanız Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Eğer Ramazan'la Ramazan'la izliyorsunuz Ramazanınız mübarek olsun diyeyim. Neyse. Ya inşaat yeter ama ya. Umarım ses engelleyici çalışıyordur şu an. Yoksa bayağı sıkıntı olacak. Bu ne? Anlayamadım bunu. Emnuş ee, gelirse şaşmam. Mesela burun yerleri değişmiş. Ana kim sikim ya. Bu ne yaa? Bu ne amana koyayım ya? Bu ne yaa? Hay senin ben böyle şeyinde ta. bir anlamda Arkadaşlar şimdi kalp krizi geçe, kalp krizi ya da kalp hastası olanlar şimdi bu videoyu izlemesin çünkü bu videoda çok şey yaşayınca herhalde daha 3 dakikada 4 dakika oluyor şimdi 4 dakikada böyle gerçekleşiyorsa yani ben bir şey bilmiyorum Şimdik. Beyler ben bir sesi kısacağım. Hı. Arkana bir anda Şurada asansör. Gider miyim? Hadi git araya. Bismillah. Ya aman koyayım ne yapayım ya? Ne yapayım? Ne yapayım daha? Ne yapayım? Anlayamıyorum senin kafan ben ya. Beyler o lanatları almayalım o zaman. E ee, o almadan deneyelim. Tamam o lanatları almadan deneyelim o zaman. Olmayacak çünkü. Artık korkunç da değil yani. De komik geliyor bana Ama şimdi bir anda atarsa korkarım yani şimdi. Hmm. Yüklen birader. Yüklen. Zaten hastayım. Yüklen birader. Hmm. Bit. Heh. Şimdi. Beyler oraya ellemiyorum. Şurada bir anahtar var muhtemelen. Oraya ellemem. İkinci diyor zaten ama. Aaa bu ne? Ben bunu tutacağım. Bu haça benziyor birazdan. Gel bir siktir lan. Çok komik. Ya lan bakacağım. Ah ah. geleceğim böyle. Aa, buraya koymuşlar o hiyarlar. Bu ne ya? bu nasıl bir aç? Bildiğimiz aç mı? Kullanmak o kadar zor olacak herhalde birinci tamam. Veriyorsa baksana hıyar yer veriyor. Asktir. Şu a le çıkarsız Kerim belanı sever. sefer. Şimdi şimdi bok çıkarsa bak çıkıp çıkıp duruyor. Ya yeter ya iki de bir basıp Cık. Allah senin ya geçmi <gülüyor> çıkarcaz ben, ben bunu belasın. Ya yeter ama ben bunu tutucam tut tut tut, tut. anahtar. Daha burada mı? Ya ben bu orayı açmam biraderim. Ben orayı açarsam 9 mu? Tamam. Bakmıyoruz. Açtığımız anda bir bok olacak. Bence açtığım anda bir bok olacak. Çok fena hissediyorum. kim bu nesi bir şey ya <gülüyor> Neyse arkadaşlar artık bıktım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle doors videoları istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ya bu ne oğlum? Bu nasıl bir kapı ya? vallahi bu nasıl bir oyun? Ben anlamadım. Değişik. Bu yüzüncü kapıya geldiğimiz acaba öldürür mü? Belli değil yani. Sapıtıyor iyice. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Abone ol Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.